Merhaba arkadaşlar, bugün ürünümüz geldi. Philips Azur Pro 48 89 taksim 30 ürün kodlu bir üçümüz geldi. Faturaları burada mevcut. Şimdi hep beraber açıyoruz. Taşımamı beraber yapacağız. Var burada. Evet, Philips Azur Pro GC4889 3000 watt olan bir ütü mor, paranın rengi, aynı zamanda tesadüfen bıçağımız da mor. Beraber açıyoruz. çok donanımlı bir kutuya sahip değil. Yani darbelere karşı çok fazla bir önlem alınmamış işine çıkması. Kutudan çıkartıyoruz. Sadece ütü, kablosu ve kutunun içinden neler çıkıyor bakalım. Bunlar kullanma kılavuzları, tanıtma, kullanım kılavuzu, eki ve herhalde garanti belgesi. Ee, Türkçe bir kullanma kılavuzu da mevcut. Bunları bir kenara koyalım. Evet. Burada gayet ama biraz diğerlerine göre ağır bir ürün. Diğer e, alışılmış ürünlere göre. Tionic Glide. Glide bir tabana sahip, son teknoloji olan bir ürün aslında. Taban olarak da son teknolojiye ait. Böyle bir ürün e, deneyeceğiz, göreceğiz. Ondan sonraki videolarımızda tekrar bunu tanıtabiliriz aslında. E, su koyma haznesi, bu arada 350 milim, yani su kapasitesi oldukça yüksek diğerlerine oranla. E, burada kireçleri boşaltmak, kireçlenme yaptığı zaman, üçünün tekrar boşaltılması sağlayıp ömrünü uzatmanız için e, yapılan bir donanım daha doğrusu. E, 2,5 metre uzunluğunda bir kabloya sahip oldukça uzun, e, gayet de yerinde bir karar olmuş. Çünkü bazıları çok kısa olabiliyor, ama en azından uzun, uygun, uygun ve uzun bir kablo olmuş. Böyle e, görüp denedikten sonra tekrarında e, kullanmaya başladıktan sonra tekrar gelip videoda tekrar buluşuyoruz. Görüşmek üzere.